Sakin olacaksın. Kucağından bırakmak yok. Tamam. Atmak yok. Atmak yok. Tamam. <gülüyor> Uzat ellerini. Anne! <gülüyor> Anne! <gülüyor> De... Bunun adı bulut. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Anne. çok küçük. Anne çok minik. Ben yeni sütten kesildi. Kızım, kızım, kızım. Ne arabada. Ne bu